Merhaba. Geçen hafta çekiliş sonuçlarını açıklamıştım arkadaşlar. Bugün de e, ikinci şanslı e, tarihlerinin çekiliş sonucu olarak harita analizini yapıyorum. İlk arkadaşımız yazılı istediği için ona yazılı e, sundum analizi. Şimdi ise e, arkadaşın onayını da alarak YouTube'da yüklenmek üzere e, video şeklinde yapacağım. Kısaca e, yükleyeceğim YouTube'a. Geri kalan analizi özel olarak arkadaşın sorularına göre yapacağız. Evet. E, sizlerle de paylaşmak istedim kısaca. Harita e, analizi nasıl yapılır? Nelere dikkat ederiz? Hani temel e, olarak nelere bakıyoruz? Bunları siz de görün istedim. Evet arkadaşlar. Şu an ekranda gördüğünüz harita e, analizini yapacağımız arkadaşın haritası. E, gördüğünüz gibi bu şekilde mouse göstereyim. Bakın birinci evde Merkür, Venüs, Chiron. Yalnız ikisi de Chiron ve Venüs 28 derecede olduğu için bunları ikinci evde varsayabiliriz. Bunların steryumu söz konusu. Daha sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşin evin, beşinci evin boş olduğunu görüyoruz. Altıncı evde Plüto Retropozisyonda Ay. Ay yay burcunda ve 6. evde olduğunu görüyoruz. 7. evde ise Uranüs, Satürn olduğunu ve hemen bitişinde 8. evin başında Neptün olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 10. evde Kuzey Ay Düğümü ve Mars Balık Burcunda. 12. evde ise Güneş ve Jüpiter Jüpiter boğada Güneş ikizlerde. Evet. Şu yeşille gösterilen kısımlar ise Haritanın şu andaki e, transitleri arkadaşlar bugün Ayaslan Burcu'nda ve e, üçüncü evde, üçüncü evde e, dolayısıyla bu kişi şu an üçüncü evle ilgili konularda daha aktif olabilir. İletişimle ilgili kardeşlerle, komşularla, yazışmalarla ilgili konular bugün aktif olabilir gibi yorumlayabilirsiniz. Ay, ay zaten ortalama iki iki buçuk günde Burç değiştiriyor ve ev değiştiriyor haritanızda ayın e, günlük yorumlarına bakarken hangi eve düştüğüne göre o konuyla ilgili gelişimlerde bulunabilirsiniz seslerde bitmiyor evet kuzey ay zaten aslan burcunda biliyorsunuz bir müddettir aslan kova aksında ilerliyor demek ki uzun süredir 3 ve 9 aksında etkileşim söz konusu diyebiliriz şüpiter Akrep'e girmişti ve e, haritada 6. evi temsil ediyor bu senenin sonuna kadar da 6. evde kalacak şüpiter şu an retro pozisyonda Mars e, Oğlak'ta bu ay evet e, ve şu an için 8, 8 ve 7. evde etkinliğini sürdürüyor. Satürn Oğlak Burcu'na girdi. 2 sene daha Oğlak Burcu'ndaki seyrini devam ettirecek. Neptün zaten uzun zamandır e, Balık Burcu'nda ve bir müddet daha <gülüyor> yaklaşık 6-7 sene daha balık burcundaki seyrini devam ettirecek arkadaşlar. Chiron da balıkta aynı şekilde. Güneş Koç'ta. Bunlar hemen hemen aylık etkiler Uranüs dışında. Uranüs zaten Mayıs ayında burç değiştirme hazırlanıyor gördüğünüz gibi. Koç'tan Boğa'ya geçme hazırlanıyor. Ee, şu an Koç burcunun son derecelerinde Uranüs gezegeni, Venüs Koç'ta, Merkür Koç'ta, Güneş Koç'ta. Bu ay Koç burcunda bir yığılma var Uranüsle beraber. Demek ki Herhangi bir gezegen ile kavuşma yapmamasına rağmen bu ay e, 1 bir buçuk aylık süreçte 11. ev konularıyla ilgili gündem olabilir transit yorumunda. Çünkü e, gezegenlerin Koç burcunda yığılması söz konusu. Herkes kendi haritasında Koç burcunun temsil ettiği eve bakabilir arkadaşlar. Bu e, haritada Koç burcunda önemli bir gezegen olmadığı için e, bir etkileşim çok fazla olmayabilir. Ancak Güneşi, Ay'ı, yükseleni Koç olanlar veya Koltis olan kişiler bu ay daha etkileşimli bir ay geçirebilirler. Analize önce birinci evden başlıyoruz. Yükselen yöneticisinin hangi evde ve hangi burçta olduğuna baktığımız zaman yükselen yöneticisinin Merkür olduğunu ve Merkür'ün birinci evde olduğunu aynı zamanda ikizler burcunda olduğunu ve dolayısıyla yönetici konumda olduğunu görüyoruz. Bu haritada Merkür oldukça güçlü konumda arkadaşlar. Çünkü öz burcunda ve aynı zamanda yükselen burcu burçta ve birinci evde. Bu kişinin çok entelektüel, iletişim yetenekleri kuvvetli, sosyal, girişken, cana yakın, aynı zamanda meraklı, araştırmayı, okumayı seven, gezmeyi seven ve yazarlık bir takım iletişim yetenekleri güçlü bir kişi olduğunu söyleyebiliriz bu haritaya baktığımızda. Şiron ve e, Venüs birinci evde olmasına rağmen e, son derecelerde olduğu için onları ikinci evde olarak değerlendireceğiz arkadaşlar. Güneş de ikizler Burcu'nda ve Ay'la karşı taçı yapıyor. Mars da kare açı yapıyor. Ay'la karşı taçı yaptığı için dolunay zamanı doğmuş bir kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla ee, zor bir zamanda, zor bir dönemde doğduğu için hayatında da sürekli zorluklarla mücadele, e, sürekli emeklerle, çabalarla bir takım şeyleri elde etme gibi bir durum söz konusudur diyebiliriz. Dolunay zamanı doğan kişiler duygularını ifade etmek konusunda zorlanırlar, kendilerini ifade etmek konusunda zorlanırlar. Hayatlarında bir takım zorluklarla karşılaşırlar ancak onlarda bu zorlukları alt edecek yetenek ve irade vardır. Onun dışında ay haritada annemizi, güneş babamızı temsil ettiği için ay karşıt güneş açılarında yani dolunay açılarında anne ile babanın arasındaki uyumsuzluğu ve çatışmayı da görebiliriz. Ay isteklerimiz, ihtiyaçlarımız ve duygularımız güneş odak noktamız hayalimizi temsil eder. Dolayısıyla burada hayatımıza gitmek istediğimiz odağımızla duygusal ihtiyaçlarımızın ayırdığını yapmak konusunda da bazı zorlanmalar yaşıyor olabileceğimizi gösterir bu açı. Evet. Şiron ikinci evde. Şiron şifacı bir gezegendir. Yaralayan aynı zamanda şifa özelliği olan bir gezegendir. Şiron haritadan hangi eve ve hangi burca düşerse o alanda bir yaramızın olduğunu ancak o alanla ilgili başkalarına şifacı olabildiğimizi ifade eden bir astroid. Şiron e, i̇kinci evde olduğu zaman ikinci ev bizim maddi manevi kaynaklarımızı özdeğer, öz saygı özgüven gibi e, hususları temsil eden bir evdir. Dolayısıyla Şiron ikinci evdeyken kişi e, kendine yeterli değeri vermiyor olabilir. E, özgüven konusunda bazı sıkıntılar yaşıyor olabilir. Kendi kazandığı maddi kaynaklar onu mutlu ve memnun etmiyor olabilir. Ancak para kazanmak konusunda yeteneklidir. Para kazanmak onun özgüvenini yerine getirmek de yeterli olmayacaktır. Sürekli kendini suçlama, sürekli kendi değerini düşürme gibi bir takım hantikapları olabilir bu kişinin. Haritada ay 6. evde. Dolayısıyla 6. ev konularında sağlık, hizmet, günlük rutin, iş hayatı, iş arkadaşları gibi konularda çok fazla ilgi olmasına rağmen... Bu konularda sık sık sıkıntılar yaşamaya sebebiyet verebilir. Çünkü ay bulunduğu eve ve bulunduğu burca gelgitler getirir arkadaşlar. O alanlarda bir türlü stabil kalamama gibi bir durum söz konusudur. Dolayısıyla bu kişinin çok sık iş değiştirebileceğini, rutinini sürekli değiştirebileceğini söyleyebiliriz. Sağlıklı yaşam konusunda takıntılı birisi olabilir. Kendine göre bir beslenme tarzı olabilir. Bilhassa karın, bağırsaklar sindirim sistemi gibi konularda bazı sorunlar yaşadığı için kendine rutin bir beslenme programı hazırlayan birisi olabilir ancak bu beslenme programı dahi sık sık değişebilir örneğin et yemeye karar verir bir müddet daha sonra vejetaryen olmaya karar verebilir yani bu rutinde bile devamlılık arz etmeyebilir ve sağlık konusunda da bazı sıkıntılarla karşılaşması olasıdır dediğim gibi ay bulunduğu eve gelgitler getirir ve o alanda her ne kadar düzenli olması ruhsal açıdan duygusal açıdan bizleri tatmin edecek olsa da bu konuya takıntı yaptığımız için o alanda daha çok duygusal yıkımlar ve gelgitler oluşur. Aynı zamanda ayın güneşle ve marsla olumsuz açısı olduğu için 6. evdeki ayın 10. evdeki marsla kara açısı olduğunu görüyoruz. 6. evdeki ayın 12. evdeki güneşle karşıt açısı olduğunu görüyoruz. Demek ki e, duygusal olarak bilinçaltında belki e, geçmiş yıllarda anne babasıyla olan ilişkisi, belki sağlığıyla ilgili, belki rutiniyle ilgili bir durumun bilinçaltında e, ciddi bir tahribata yol açacak şekilde e, olumsuz bir tesiri olduğunu görebiliriz. Ayın Mars'ta olan kare açısına baktığımızda ise 6 ve 10. ev aksında olduğu için kariyerle e, iş hayatıyla ilgili bir takım zorlanmaların, sıkıntıların, şanssızlıkların olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Mars 10. evde zorlu bir kariyer hayatını gösterebilir veya bu kişi Mars'ın temsil ettiği mesleklere yönelebilir. Polislik, askerlik gibi meslekler bu kişi için uygun olabilir. Bu meslekleri gerçekleştirmiyorsa bile iş hayatı sürekli bir mücadele, sürekli bir savaş halinde olabilir. İşkolik olabilir demiştim bu kişiler. Çalışmayı çok severler. Rutini çok severler. Tembellik etmeyi sevmezler. Ancak iş konusunda her ne kadar odaklıysa bu konuda aynı zamanda haritadan kaynaklı bir takım sıkıntılar yaşayacağını görebiliyoruz. Evet, Plüto da 6. evde. Dolayısıyla iş alanında ve retro pozisyonda iş alanında, sağlık alanında bir yıkım ve yeniden doğuş gibi bu alanlarla ilgili temalarda bazı sıkıntılı durumlar söz konusu olmuş olabilir. Ancak eee Plüton'un Mars'la 10. evdeki Mars'la olumlu bir açısı aynı zamanda 8. evdeki Neptünle güzel bir açısı var. Demek ki her ne yaşanıyorsa bu konuyla ilgili yeniden ayağa kalkacak güç ve cesaretle bu kişide mevcuttur arkadaşlar. 6. evdeki Plüton'un 12. evdeki Jüpiterle Karşıt açısı var. Karşıt açılar karı açılar kadar sıkıntılı açılar değildir. E, gergin ve zorlu bir e, hal katmış olsa da mücadele etme gücünde verir arkadaşlar. Aynı zamanda azimli, hırslı ve mücadeleci bir karakterin simgesidir. Karşıt açılar. Kara açılar da aynı şekilde e, zorlu açılardır. Ancak karı açılar biraz daha e, yıpratıcı ve e, yorucu olabilir. Karşıt açılar biraz daha yumuşaktır karı açılara göre. Evet Plüto karşı Jüpiter açısına sahip olan bir insan dinamik, azimli, hırslı, başarı odaklı, irade yeteneği kuvvetli bir insan olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında hayatta karşısına her ne zorluk çıkarsa çıksın bununla mücadele etme potansiyeline sahip. Aynı zamanda iyi bir birer diplomat insanları idare etme, insanların nasıl idare edileceğini bilen bir yapıyı da gösterdiğini söyleyebiliriz. Haritada Venüs'ün, Uranüs, Satürn, Neptün ve Plüton'un retro pozisyonda olduğunu görüyoruz. Retro pozisyonda olan gezegenler kendi fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremeyebilirler. Venüs retro'daysa bu kişi sevgisini gösterme konusunda farklı bir yöntem seçiyor olabilir. Duygularını, sevgisini kolaylıkla ifade edemiyor olabilir. Veya maddi kaynaklar konusunda bir takım kısıtlamalar, sınırlamalar yaşıyor olabilir arkadaşlar. Satürn'ü retro olan bir insan e, hayatta sabır ve ciddiyet gerektiren taahhütlerden kaçma eğilimi gösterebilir. Birine söz vermekten, birine bir taahhüt vermekten yani ciddi, ciddiyet gerektiren konulardan ve devamlılık gerektiren konulardan kaçma eğiliminde olabilir bu bu bu yüzden de e, devamlılık arz edemeyebilir birçok konu veya taahhüt altına girdiği konularda kendini psikolojik olarak zorlanmış ve yıpranmış hissedebilir arkadaşlar. Uranüs süreti olan bir insan değişiklikler, orijinallik, e, sıra dışı olanı yapma konusunda kendine ket koyabilir. Eee aniliklere, yeniliklere, değişime direnç gösterebilir ve e, hayatın akışına teslim olmakta zorluk çekebilir. Neptün retro pozisyondayken e, hayal kurma konusunda hayallerini gerçekleştirme konusunda sanatsal bir takım faaliyetler konusunda ve yüksek hayaller belirleme konusunda yine kendine ket vuruyor. Olabilir bu. Evet arkadaşlar retro gezegenlerin etkilerinden bahsettik. Şimdi çok fazla uzun tutmak sıkıcı olmak istemiyorum. O nedenle danışanın sormuş olduğu konulara eğilmek istiyorum. Bilhassa kendi iş durumu ve eşinin iş durumu ile ilgili son 2-3 e, senedir bir takım sıkıntıların olduğunu belirtmişti. Yükselen ikizler olduğu için Satürn yay burcundaydı biliyorsunuz 18 Aralık 2017'ye kadar Satürn yay burcunda seyrine devam etti. Şimdi haritada baktığımız zaman <gülüyor> yay burcunun şöyle göstereyim yay burcunun ilk dereceleri yani Satürn'ün yay burcuna girdiği bu 2015 senesi içerisinde ilk dönemde çok fazla e, aktivite olmasa da eşle ilgili bir takım iletişim problemleri olmuş olabilir e, bir takım e, yaralar olmuş olabilir ancak çok ciddi bir e, ilk yarıda sıkıntı olmasa da 2016'nın ortalarından itibaren gelen süreçte Satürn yay burcundan çıkana kadar ilk dönem eşle ilgili problemler yaşanmış olabilir ani problemler Uranüs temasa geçmiş olacaktır Satürn bu pozisyonda ve e, natal Merkür ve natal Venüs'le etkileşimlere geçmiş olabilir Ayrıca e, bakayım başka Evet Mars' da kare açısı oluşmuş olabilir Mars'ta kare açı oluşturacak pozisyonda çok detay veremeyeceğim sadece genel olarak geçmiş iki yıldan bahsediyorum iki üç yıldan bahsediyorum Eşle ilgili bu takım zorluklar yaşanmış olabilir. Satürn yay Burcundan çıktı biliyorsunuz Aralık ayında. Aralıktan beri Oğlak Burcunda seyirini devam ediyor. Ve ee, haritada Oğlağan ilk kısmı 7. evde bulunmaktayken daha sonra 8. eve doğru etkileşime geçiyor. Şimdi büyük ihtimalle 2017'nin sonu ve 2018'in başı Şubat ayına kadar Mart ayına kadar ee, olan etkileşimde hayli kısıtlanma ve zorlanma olmuştur. Çünkü e, danışan satürn döngüsüne girdi. 29 yaşla beraber satürn döngüsü oluşur. İnsanların hayatında ilk döngüdür ve ilk e, hayatın amacını bulma gibi bir takım zorlanmaların yaşandığı, bir takım dank yaşandığı hayli e, kısıtlanma ve zorlanma içeren bir dönemdir satürn döngüsü. Herkesin 29 yaşına tekamül eder. Haritasındaki natal Satürn'e transit satürnün kavuşumuyla oluşan bir döngüdür Dolayısıyla Satürn oğlak burcunda olduğu için bu haritada oğlan ilk derecelerinde olduğu için bu döngü e, 2018 içerisinde tamamlanacaktır diyebiliriz arkadaşlar herkesin derecesine göre etki ediyor gördüğünüz üzere şimdi Uranüs e, 7 evde ve 29 derecede olduğu için eşle ilgili durumlardan 8de sayarsak ani e, maddi durumlar Maddi kayıplar, maddi gelirler e, söz konusu olabilecek bir pozisyon zaten natal haritada. E, Uranüs ani değişiklikler getirir. Olumlu ve olumsuz manada olabilir. Retro pozisyonda olduğu için bu gezegenlerin hepsi tam olarak işlerini yerine getiremediğinden dolayı eşin maddi durumu olsun. Başkalarından gelen miras, nafaka gibi e, ortak paralar, e, zor meseleler, ameliyatlar, e, yakınların kaybı, metafiziksel bir takım yeteneklerle ilgili durumlar, 2016'dan başlayarak, 2018 boyunca da demek istiyorum, hemen bitecek bir etki değil çünkü artık Neptün ile kavuşum halinde Satürn ve Neptün Natal-Neptün transit Satürn'ün etkileşimi söz konusu. Dolayısıyla eşin maddi durumuyla ilgili sıkıntılar 2018 sonuna kadar Hemen hemen devam edecek diyebiliriz. Ancak 2019 her ne kadar gene Satürn döngüsünde olsak da yine Satürn Oğlak'ta olsa da son derecelerde Oğlak Burcu'nda bir e, gezegen olmadığı için e, bu kadar etkileşim yüksek bir dönem olmayacaktır. Sıkıntılar o dönemde daha çok son bulacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Evet Neptün Balık Burcu'nda uzun süredir e, bu kişinin e, Kuzey düğümü ve e, Mars'ın Neptün'de olmasına rağmen pardon balıkta olmasına rağmen Neptün balık burcunda olduğu için kariyerle ilgili meselelerde aile büyükleri otorite figürleriyle ilgili meselelerde zaten uzun süredir kafası karışıktır bu kişinin e, işkolik olan, iş konusunda hırslı olan e, mücadeleci ve kaybetçi olan bu kişi e, Neptün yüzünden bir takım kafa karışıklıkları, ne istediğini bilememe hali yaşıyor olabilir bu e, durumda Neptün'ün yönlendirdiği şey Sezgilerine göre hareket etmektir. Kendi mesleğinden çok farklı bir alana yönelebilir. Kendini tanıma, geleceğini şekillendirme ve e, anlam arayışı daha metafiziksel, daha manevi, daha ruhani bir dönemden geçtiğini söyleyebiliriz. Genel olarak e, zorlu etkilerin olduğu bir iki seneden bahsediyoruz. Önümüzdeki bir sene hazırlık sürecini temsil ediyor. 2019'dan itibaren daha rahatlayan bir enerji söz konusu olabilir ve mesleki anlamda ne yapacağına karar verebilir bu kişi. Evet arkadaşlar 20 dakikalık analizimin sonuna geldim. Danışanın özel olarak soruları varsa onu kendisiyle özel olarak paylaşacağım. Sizlerle bu videoyu örnek bir analiz olması açısından paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorum ve görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz desteğinizi göstermek adına abone olabilirsiniz. Sizin için faydalı içerikler öğretmem adına motive olmaya ihtiyacım var arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.